Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki Yaki özelliği ile ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yaki özelliği öncelikle ben şunu söylüyorum. Daki diyorum ama yaki dediğin ne biliyor? Yaki dediğimizdeki yaki yükseklik, açı ortaylık, kenar ortaylık, ikiz kenarlık. En az ikisi sağlanırsa ben ne diyorum? Daki diyorum diklik, yükseklik yerine diklik diyorum. Aynı şeyin laciverti diyebiliriz aslında burada. Ee, burada... Buna da çok fazla yoğunlaşmıyorum aslında nereye daha fazla yoğunlaşıyorum yükseklik kavramına aşırı derecede yoğunlaşıyorum çünkü yükseklik geometri önemli bir yere sahip yüksekliğe ayrı bir göze bakacaksın yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa, aklına x kenar gelecek yükseklik aynı zamanda açı ortaysa, yine aklına x kenarlık gelecek en fazla zaten bunları kullanıyoruz evet şimdi örneklerle bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi burada dik tabanı kes parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar, x kenar üçgende yükseklik tabanı kes parçaya böler. Bu aynı zamanda açıortaydır yükseklik. 40sa burası da 40'tır. E buradaki dik üçgende 40 90. Burası ne yapacaktır? Diğer iki açının toplamı 90'dır dik üçgende. O zaman burası 50 yapar. 50'nin de 180'e tamamlayanı burası kaç derece olacaktır? 130 derece olacaktır. Yani örnek 1 130 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şuraya bakacak olursak yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. İki özellik sağlanmış. O zaman bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şu şuna eşittir. A Burada ne çıktı? Bir ikiz kenar dik üçgen çıktı. İkiz kenar dik üçgenin açıları kaçer derecedir? 45'er derecedir. 45-45-90 üçgendir. E burası da 180'e tamamlıyor. 135 derece yapar. Yani alfa artı 45 eşittir 180'den. Alfa'yı 45 derece olarak bulduk. Örnek 2. Alfa'yı 135 derece bulduk pardon. Böylelikle örnek 2'yi ne bulduk? 135 derece bulduk. Geldik örnek 3'e. Bak yüksekliğe ayrı bir göze bakacağız. Dik tabanı iki parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hemen ikizkenarı yapıştırdık. Hocam bu ikizkenar kenar aynı zamanda yükseklik açı Eyvallah. E burası 50 ise burası da 50'dir. Büyük üçgen ikizkenar kenar. Hocam şuradaki üçgende bak. X bu üçgende o zaman bu üçgene yoğunlaşacağım. Hocam burada ne var? 50 var bu üçgende. Başka ne var? 50, 30 ve X'in toplamı. 50, 30 ve X'in toplamının 180 yapması lazım. Şurası 80. x de böylelikle 180. eksi 80'den kaç derece gelir? 100 derece gelir. Örnek 3. 100 yap Geldik örnek 4'e. Alakası yerde eşitlik var. Ek çizim dediğimiz kısımlar burada işliyor zaten. Büyük ihtimalle ek çizim vardı Ek çizimlerden önemli bir yere sahip bu yükseklik daki ya da yaki. Arkadaşım, yüksekliği ayrı bir göze bakacağız Yü, Dik Yükseklik yani diklik taban kes parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. E o zaman ikiz kenarsa yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacaktı. Tepesi burası ya. Hop şöyle. Hocam ikiz kenar demeyle kalmasın. Eşitliği göster. Önceden alakasız düşünler. Şimdi bak gösterince ikiz kenarlık çıktı burada. 40sa burası da kaç yaptı? 40. Hocam şuradaki üçgende iki tane açı gördüm dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşittir. 80'dir. E hocam bu x kenar çıktıysa de kaç derece oldu? 80 derece oldu. Yani x'i 80 derece bulduk. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bak şu. Açı ortay aynı zamanda kenar ortay. İki şart sağlanmış. Hem açı ortaylık hem kenar ortaylık. Nerede? İki üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Yani burası da 90 derece midir? Evet. Şurası da 90 yapıyor. O zaman bunlar kaçar derece yapıyor? eşit parçaya bölmüş. 45-45 yapar. Bizden de EDC açısı isteniyor. O da kaç derece yaptı? 45 derece yaptı. Örnek 5 45 oldu. Geldi örnek 6'ya. Bak, alakası yerde değişikliği var. Hocam, ikiz kenarı böyle mi oluştursak? Bak, 70'i böldüm. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Şu çizdiğin çizgiyi kullanamıyorsan dur. Sil. Silmeyi de bileceksin. Zaten arkadaşlar kafamıza göre çizim yok geometride. Ek çizimlerden birini şimdi öğrendik. O da daki. Yani yaki ya da daki. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorsunuz. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacaktı. Hop şunu şöyle çizersek. Ne oldu burada? Hocam ikiz kenarlık çıktı burada. Şu ikiz kenarlık çıktı demeyle kalmasın. Eşitliği de gösterelim. Hocam, bu Hocam o zaman burası 70 ise burası da 70. Şurada bir dik üçgen var elimde. Buradaki dik üçgende bir açımız 70 derece ise diğer açımız kaç yapar? 90'a tamamlayan açısı. 20 derece. Tamamı 57. 30 kaldı. Ve burada da bir x çıktı. x kenar tepe tepa açısı 30 sa 180'den 30 çıkart. 150 2'ye bölü 75 75 yapar. Böylelikle x'i de 75 derece olarak bulduk. Ve örnek 6 75 çıktı. Böylelikle bu kısmı yaki kısmını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yakinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.